Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar Discord'da nasıl Discord Nitro Klasik ve Discord Nitro Boss'la alabileceğinizi Göstereceğim arkadaşlar Bedava bir şekilde alacaksınız Öncelikle arkadaşlar buraya iyi yazıyoruz arkadaşlar Ardından böyle bir site gelecek ee, buradan download kısmına basabilirsiniz. Evet arkadaşlar Download'a bastıktan sonra gesalat.io diye bir siteye atacak bize. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Windows, e, MacOS veya böyle şekilde indirebiliyoruz arkadaşlar. Yani GitHub anda bir şekilde var. Aldıktan, indirdikten sonra zaten iniyor direkt ee, store kısmına basıyoruz. Store kısmına basıyoruz. Evet arkadaşlar, store kısmına bastıktan sonra böyle bir sayfa gelecek. Ee, gördüğünüz gibi yani burada değişik hediyeler var. Discord Nitro mesela 10 coin adından mesela e, Discord Nitro klasik olmasını Mesela bakın Robux var Hypixel var mesela Amazon gift Cards var Discord Nitro klasik var 5 coin e, Arkadaşlarını davet ettiğinizde 1 coin kazanıyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi mesela burada Fall Guys var arkadaşlar e, Steam CDK 31 e, dolar 31 dolar e, Burada mesela gördüğünüz gibi ee, nintendo shop nintendo e gift card var yani mesela burada değişik değişik şeyler var playstation store gift card hulu mesela yani gördüğünüz gibi e, login kısmına basıyoruz arkadaşlar login kısmına bastıktan sonra böyle bir sayfe gelecek arkadaşlar ben hemen şuraya mailimi yazıp e, kayıt olayım evet arkadaşlar geldim e, gördüğünüz gibi hesabıma girdim benim hesabımda şu anda sıfır coin var peki burada e, bu arada e, benim referans kodum açıklama kısmında arkadaşlar benim. referans kodumu yazdıktan sonra e, 2x coin kasabileceksiniz yani gördüğünüz gibi 2x coin yazabileceksiniz benim bir arkadaşım esesini atmıştı onu da yanlış eee e, onu da koyarım hatta benim kodumu yazdıktan sonra 2x falan yazıyordu onu da ekranda şu anda koyarım peki biz nasıl coin kasacağız diyorsunuz Şimdi arkadaşlar uygulamayı açıyoruz. Ardından buradan earn kısmına basıyoruz. Ardından buradan Minor Details'e geliyoruz. İster e, GPU Mining yaparsınız ister CPU Mining yaparsınız. Bu ekran kartına geliyor. E, buradan da pardon bir dakika bu işlemciye geliyor. Bu ekran kartına geliyorsanız. E, yani böyle Mining yaparsınız arkadaşlar. Bu e, göstermem gereken birkaç ayar var. Buradan Ayarlar kısmına geldikten sonra desktop app seatingsen auto launch'ı auto start falan kapatın auto start arkadaşlar bilgisayarınız açıldıktan sonra eee bir dakika pardon bilgisayarınız açıldıktan sonra program açılınca direkt mining'i başlatıyor Böyle anladım ben Ama otolunçta direkt bilgisayarınızı açtığınız anda programı açıyor arkadaşlar yani mining yapmaya başlamıyor Sadece programı açıyor arkadaşlar ee, Yani böyle güzel bir e, coin kasma yöntemi var arkadaşlar Tabii ki de mining kötü bir amaçlı bir şey değil hani e, görüyoruz internette virüs şey yapıyorlar Bilgisayarınızı ele geçiyorlar falan filan Bu kesinlikle mining kötü bir şey değil arkadaşlar Genel ki yabancılar program kullanıyor. Hatta zaten şöyle bir şey de göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siteye geldiğimiz zaman burada official partner Discord yazıyor. Yani e, Discord yani bu di, litroları kendisi veriyor. Kesinlikle Discord'dan izinsiz yapılan bir şey değil arkadaşlar. E, Discord'da zaten partnerleri olduğu için yani kesinlikle yapabilirsiniz. Herhangi ban sıkıntısı falan değil arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Açıklama kısmında e, Uygulamanın linki var, sitenin linki var. Gidip indirebilirsiniz. Çok güzel bir uygulama. Açıklamada bir de referans kodum var. Referans kodunda buradan hesabınıza geldikten sonra ayarlar kısmına gelip referans koduna gelip arkadaşlar buraya kodu şu şekilde yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.